Merhabalar YouTube'a ve kanalıma hoşgeldiniz. Bugün sizlerle yine güzel bir şey yapacağız. Hazır mıyız? Başlıyoruz diyoruz. Bunun için iki adet kare bir çerçeve ve mangal çubuklarına ihtiyacımız var. İki adet aynı boy kare çerçevemizi istediğiniz renk boyayabilirsiniz. Farklı ölçülerde de kullanabilirsiniz. Akrilik boyayla boyuyorum şu an. Dış kenarı, iç kenarı, iki tarafı her yerini açıkta kalmayacak şekilde boyuyoruz. Farklı renklerde de kullanabilirsiniz. Şimdi diğer aşamamıza geçiyoruz. Projemizde şeritler kullanacağız onun için şeritlerden kaç adet yapmalıyım yan yana çubukta boşluk kalmayacak şekilde onu ayarlıyorum 20 santime 8 adet çubuk kesiyorum bunlar bizim yan dikme bölümlerimiz olacak ayak bölümlerimiz olacak. düz bir şekilde kesiyoruz hepsini daha sonra fazlalığımız kalırsa alacağız tutmadığınız zaman fırlıyor şimdi yine her zamanki gibi silikon kullanmıyorum biliyorsunuz e, sprey yapıştırıcı kullanıyorum ve o orada donuyor gerçekten de çok güzel tutuyor bunu her projemde söylüyorum zaten mutlaka yapmak istediğiniz şeyleri e, sprey yapıştırıcılar ve güçlü yapıştırıcılar kaliteli olanlarını kullanın yapacağınız e, projeniz uzun yıllarda da kullanabilirsiniz ama silikonla yaparsanız bu tarz şeylerde lamba yani ampul ısındığı için silikon da ısınıyor Silikon ısındığı zaman da tutunduğu yeri çok rahat bırakabiliyor. O yüzden hiç bu kadar malzemeyi boşa götürmeye gerek yok. Olabildiğince ısınan şeylerde silikon kullanmamaya özen gösterin diyorum. Şimdi 4 adet köşelerle birlikte dikmemizi yaptık. Şimdi karşılığını geçiriyoruz ve bir küp oluşturuyoruz. Size net ölçüleri yazdım. Çok kolaylıkla bu ölçülerle aynısını yapabilirsiniz. Şimdi karşılığı taktıktan sonra tabii ki bir bozukluk olabilir. 2 kare bölümün arası 18 santim olacak şekilde ayarlıyoruz. Ve tüm hat düz bir şekilde devam ediyor. attığımızı belirledikten sonra yapıştırma işlemine geçiyoruz. Dış çerçevemiz çizim yaptığımız bölümlere gelecek şekilde biraz böyle hafif kaldırarak yapışkan üstüne bulaşmasın diye o bölümde bir köşe bent oluşturuyoruz. Şimdi dış iskeleti bitirdikten sonra içinde şeritleri geçireceğimiz bölüm için çubuklarımızı yan yana kaç adet yapacaksak o işlemin taslağını çıkartıyoruz. Şeritlerimizi bu ara çubuklara geçireceğimiz için önce taslak çıkartmadan yani ara bölümleri ayarlamadan yapıştırma işlemine geçmeyiniz. 19 santime 24 adet bu çubuklardan kesiyorum Bu 4 çevresi için geçerli adet miktarıdır Her kareye 6 tane yapıştıracağız ve aralıkları da 2 santim 2 santim 2 santim şeklinde olacak. Yani baktığınız zaman asla simetri bozuk olmamalı. Tüm ölçümlerimizi yaptıktan sonra yapıştırma işlemine geçebiliriz. Her kare için 6 adet çubuk yapıştırıyorum. Ve bunu dört kenar için uygulayacağız. İsterseniz ilk başta hepsini yapıştırabilir ya da tek tek yapıştırarak gidebilirsiniz. Şimdi bu noktada ben yine deri kullanacağım çünkü bahsetmiştim o üçlü konsepti ayarlamaya çalışıyorum. Hepsi birbirine uyum sağlaması için. Bunun için yine kaşıklık çekmecesindeki deri parçalarından kullanıyorum. Bir buçuğa 9 santim olacak şekilde 120 adet bu deri parçalardan kesiyoruz. Eğer deri olmazsa her türlü kumaş olabilir ya da döşemecilerde bu orta sehpalar var deri sehpalar Winnext diye geçiyor onlardan alabilirsiniz farklı renkleri de var onların beyaz krem siyah nasıl arzu ederseniz onları da kullanabilirsiniz ya da sade renklerdeki kumaş bile olabilir ama kenarlarda zorlanabilirsiniz kumaşları ya da bu şekilde şerit kumaş dikerek yani bir şerit oluşturarak yine aynı şekilde kullanabilirsiniz iki çubuk arasına alacak şekilde katlıyorum ve yapıştırıcı sürüp bekletiyorum ki deri zaten birbirine yapıştığı zaman çıkmıyor asılsanız da çıkmayacak ve mandallarla da destekliyorum tamamen orada bir baskı oluşturarak ikisini birbirine zımbalıyorum boşluk kalmayacak şekilde biraz gerdiriyorum şu an bunu bir üstten bir alttan bir üstten bir alttan olmak şartıyla tüm çubuğun alanlarını dolduruyorum. O sırayı tamamlıyoruz şimdi. Şu an ana hat görüntümüz belli oldu. Bu şekilde tüm etrafını örerek devam edeceğiz. Aradaki boşluklar zaten çubuğumuza göre ayarlanmıştı. O yüzden hani çok boşluk kalmayacak. Bu şekilde birbirlerinin aralarından geçerek bir algoritma oluşturuyoruz. Hep aynı yönde yapıştırmaya özen gösterin. Eğer bu tarz bir şey yapmak isterseniz ve bittiğinde çok güzel oluyor. Bundan ne olabilir? E, sepet de yapabilirsiniz. Şu an ben bunun altına bir kutu kapatsam bu şekilde bir sepet de olabilir. İçine kumaş geçirebilirsiniz. E, altını kapatabilirsiniz. Farklı şeylerde kullanabilirsiniz. Büyük yapabilirsiniz. Kumaşların rengi değişik olduğu zaman farklı bir gösterim uygulayabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Fikir benden yapması sizden diyorum. Şimdi son karemizi tamamlıyoruz. Ve diğer işlemlere geçeceğiz. Yine aynı şekilde 6 tane çubuğu yapıştırıyorum. En sona bıraktım. Kolaylık olması açısından. Yine araları dokuyarak devam ediyoruz. Şimdi fazlalıklarımızı kestik. Orada bir santime yakın fazlalık vardı. Onları kestik ve zımpara yapıyoruz, düzeltiyoruz. Elimizde böyle eh, ahşap bir şey gelmeyecek. Ve o köşe bölümleri yine çerçeveyle tamamlıyorum. İç kasa bölümü içeride orijinal dış kasa bölümü de dışarıda çerçeve olarak kalacak. Sonlu tuşlar ve kurumasını bekliyoruz. Şimdi biz bunu e, lamba olarak abajur olarak kullanacağım. Aslında birçok versiyona çevirecektim. Şu an size bu şekilde gösteriyorum. Bunu aynı zamanda tavandan da sarkıt yapabilirsiniz veya farklı mekanlarda da kullanabilirsiniz ortaya dört tane çubuk geçiriyorum yine tam ortasını bularak ayarlamanız gerekiyor biraz sağa biraz sola yaparsanız denge bozulacaktır bu şekilde üstten de takabilirsiniz bir oda lambası olarak da kullanabilirsiniz Şimdi o çubukların uç kısımları görünmesin diye buraya çapraz bir e, hareketlilik katıyorum. Yine kahverengi deri kumaş kullanıyorum bunun için. Birazcık daha ince diğer deriye göre. Orada bir çapraz bağ oluşturuyorum ki kötü gözükmesin ve en son toparlayan bölümü olsun. Bütüne de uyum sağlasın. yani baktığımız zaman biraz orijinal görünsün <gülüyor> yaptığımıza da değsin Tabii ki ilk katı alttan yapıştırıyorum üst katı da tekrar oradan bulunduğu yere göre kesim yapıp üstten devam ediyorum işte bu kadar Şimdi eğer küçük bir ampul kullanmak isterseniz hiç ampulü çıkartmadan bu şekilde çubukları ayırarak o bölüme yerleştirebilirsiniz. Benim şu an kullandığım lamba aparatım duyu kısmı, duy kısmı. Bunu su kabağında yansıma olarak kullanıyorum. Hemen hemen 10 senelik bir lamba. Farklı boyutlarda aparatlar takarak uzatıp kısaltabiliyorum. Bunu tamam, tamamen özel amaçlı kullanıyorum. Şu an bunda da farklı altlıklar kullanabilirsiniz. Şu an bunu örnek olarak gösteriyorum. Alt tabanı bu şekilde elektrik geçirme yeri var. Tamamen kabloyu geçirip ampulün altına bağlamanız yeterli olacaktır. Hazır bir tesisat aparattır. Ya lambanın üstünden biraz önceki gösterdiğim gibi takabilir. Ya da ampul eğer büyükse onu çıkartıp şu anki yapacağımız şekilde de takabilirsiniz önce alt duyu kısmına çubuklarımızı yerleştiriyoruz daha sonra da ampulümüzü takıyoruz ve aradaki boşluk kısma da orayı kelepçeliyoruz ve sonra kontrol edebilirsiniz tüm testlerden geçtikten sonra Gönül rahatlığıyla yakabilirsiniz şu an bahsettiğim gibi alt kısım tamamen benim evdeki aparatım bunun için isterseniz daha dekoratif şeyler kullanabilir bu tablanın ahşap tablanın kendisinde boyayabilirsiniz ben şu an boyamadan size aktardım çünkü sürekli kullandığım bir ürün ve bu da son görüntümüz yine kaşıklık çekmecemizi videolarda bulabilirsiniz Yastık kırlentimizi videolarda bulabilirsiniz. Paspas henüz videoda yok. 3 yıl oldu onu öreli. Yoğun bir istek var onun için ama bir türlü fırsat bulamadım. Şimdilik son görüntülerimiz bu kadar. Yeni bir projede görüşmek dileğiyle diyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.